Merhaba arkadaşlar, ee, biliyorsunuz koronavirüsten dolayı karantinadayız. Ee, karantina zamanında zaten hani mağazaya çok fazla uğrayan olmuyor. Herkes internet sitesinden alışveriş ediyor. İnternet sitemizden alışveriş edebilirsiniz. Tamamen güvenlidir. Ee, ürünleri de sizlere e, olabildiğince e, dezenfekte edilmiş şekilde göndermeye çalışıyoruz. Yani işte elimizde eldiven, e, maskemiz, çubuğu falan en azından ellerimizde devamlı işte yıkayıp, kolonyalayıp ve e, alkol sıkıp size e, kargoya öyle veriyoruz. Kargodan kutulu veya poşetli şekilde size ulaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi Cengiz diye bir arkadaş 4 mevsim uygun fiyatlı montlar çekmemi istemiş. Yani şu anda e, hani 4 mevsim montlar elimde 2, 2 çeşit var. 2 markanın montu var. Onlardan bir tanesi Venom'un daha önceden de tanıttığım montlarından bir tanesi. Yani bu montu daha önceden tanıttığım için aşırı detayına girmeyeceğim. Yalnızca Turex siyah-kırmızı kışlık bir mont. Yaklaşık da 950 lira e, kadar bir fiyatı var. Neden bu montu önerebiliriz? Çünkü hani e, hem yazın giyilebilir, dışında bir file dokusu var. Açtığınız zaman hem cırtçırtlı ve çıtçırtlı cır olarak yapılmış. İçinde tabi ki astarları var. astarlarından. Performans alabilmek için onları giymeniz gerekiyor. Yazın bu astarları isterseniz çıkartabilirsiniz ve çıkarttığınız zaman zaten şu şekilde bir file dokusuyla karşılaşacaksınız. Bu file dokusu yazlık olabilmesi ve sizi terletmemesi için yapılmış bir mont. O yüzden de çıkarttığınız zaman iyi hava alabilme, iyi hava alabilmeyi destekliyor. Yani hani. Süper bir yaz performansı sunar mı? Hayır. Ortalama bir yaz performansı sunar. Yani aşırı sıcakta size yine sıcak gelebilir. Şöyle detaylarını vereyim. E, omuzlarında ve şu kısımlarında körük mekanizması var. Tabii ki hani omuz ve dirsek detayları, dirsek e, korumaları var. E, bileği hem çırt şekilde yapılmış hem fermuarlı şekilde yapılmış. Kol içlerinde de bantlar var. Bu kol içlerindeki bant ve çırt sizin kolunuza göre rahat oturmanızı sağlıyor. Açtığınız zaman da bu hastaları çıkartabileceğinizi söyledim. Ve hani içinde de iç cepleri var. Bir sırt koruması ile beraber geliyor. Sırt koruması yumuşak bir sırt korumasıdır. Daha iyi bir sırt koruması almak için level 2 bir koruma seçebilirsiniz. Belinde 3 tane sıkma ne denir cırt cırt var. Belinize göre tam oturtabilirsiniz. Biraz uzundur ama dört mevsimdir. Bence dört mevsim anlayabilecek en ucuz montlardan bir tanesidir. Bunu alıp en azından 10 sene rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu birinci monttu. Ben iki markadayım ama bir marka aslında. Bu da Venom Dynamic. Bir arkadaş daha sormuştu bunu. Venom Dynamic montları gerçekten hani tavsiye eder misin abi dedi. Yani tavsiye ederim ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi, verdiğimiz paraya göre, fiyat ve performans oranı gibi bir şey var. Yani bu fiyat ve performans olayında da şöyle bir şey var. Ben hani çok az fiyat vereyim, 20 sene giyeyim. Yok, olmuyor öyle bir şey. Yani bunu aldığınız zaman, hani net bir 5 ile 10 sene arası giyersiniz. Ama sonra, artık hani dikişimi atar, astarı tam girmez mi, fermuarı mı bozulur, filan hani o tarz şeyler olacaktır. Ama hani, montunuza iyi baktığınızda, kaskınıza iyi baktığınızda ne kadar dayanacağını siz zaten biliyorsunuz. Bunun da dirseklerinde özel ve omuzlarında özel korumaya sahip. Arka tarafına yine bir körük mekanizması yapmışlar. Ben bu arada hani kötü bir mont yani yapmıyor. Yani gerçekten iyi bir mont yapıyor ama tabii hani gidip de bir Revit ile karşılaştırırsanız evet hani bu daha zayıf, daha fiyatı düşük ama performansı biraz daha düşük bir mont olarak görünecektir ama Revit bir mont en azından 2.000 lira bu montsa 750 lira 700 lira civarında bir mont yani hatta 650 lira yani ama hani internet sitesinin linklerini vereceğim zaten oradan bakabilirsiniz bunu da 3 mevsim giyebilirsiniz ama kışın biraz üşütecektir kışın üşünmemek için içine bir tane termal bir astar giyebilirsiniz ekstradan bunu kullanabilirsiniz ee, Hastaları çıkarttığınız zaman da yazlık olacaktır. File dokusu var. İçinde de file dokusu var. Hem dışında hem içinde file dokusu olduğu için evet. hastaları çıkartın yazın kullanın. Gerçekten iyi. Arka görünüşü de şöyle. Kırmızı beyaz siyah montlardan bir tanesi. Yani bu montlar alınabilir. Yani 4 mevsim tabii ki farklı farklı. Üç mevsim montlar da var. Yani bunu en son gösterdiğim dynamic 3 mevsim giyebilirsiniz. Ama 4 mevsimde biraz zorlanabilirsiniz. Özellikle çok soğukta sizi üşütecektir. Yani e, Magna Sunrise alınabilir veya bir deri mont alınabilir. Deri montların linklerini de ben aşağıya ekleyeceğim. Dört e, mevsim uygun fiyatlı montlar için ekleyebileceğim bunlar. Bir de bir arkadaş demiş ki e, Efe diye bir arkadaş Tech 90 değil Tech 90 diye okunuyor. Bil istedim demiş. Teşekkürler Efe. <gülüyor> Sağ olasın. Bay bay.